kardeşim <gülüyor> ders <gülüyor> ya kaçtı ya bugün muayene zamanı sanırım altın getir. Volatilite. Volatiliteyi kaç sey görüyorsun bak. Fursa fursa fursa. Volatilite kaç abi? İyi kaç sey? Ak lira oldu. Kaç 5 lira oldu? Aide Bursa'da Bursa'da Abi bizi de ünlü yapsana. Abi o filme çeksene bak. Ünlü düşmesi olacak. Pazara candan bakıyor bak. Etiketlere patatese maşallah dedi. Merteli Cepte 28. Söyle baba sana. Yok. Al enerjiyi yani yukarıda. Yukarıda yukarıda. Ben bizi olursam sizinle hiçbirinizi kalmayacağım. Tabii. hangi panara çıkacağız? Şefdali, Dendali, Üskü, Tati, oy, oy, oy, oy. TV mi? İlal olsun, ol, İlal <gülüyor> olsun. İlal olsun. Hep o fataleciyi soruyorlar. da tek ona indirimi vermiyor muyum? Valaci. Valaci. Evet. Yumurtacı diyor <gülüyor> süre. Hayır yumurtacı. Avlaktan kalk. Dekler küçük. Hadi de tam kaç ne yazıyor koku? Evde oturursan iş olmaz tabii. 2 kilo yorsun 14 lira. Evet. Yediyorsan gel. Direk işte olar zaten o çok düşük farkla o Yaşa yaş. Mehmet'in dilinde ki oynayacak. Oynayacak. şey dedi. Onu da, onu da, onu da, onu da ona, bir, bir de yani, o da işte <gülüyor> <yani, gülüyor> <gülüyor> Abi üstüne, üstüne. <gülüyor> <gülüyor> İşler nasıl? İşler nasıl? İyi. Maskeyi tak, maskeyi. <gülüyor> maskeyi taktım, yandı. Üç kilosu on lira ya, üç kilosu bu hafta normal patlıcan yok mu? yok. kanal çok seviyor. <gülüyor> kanal <da when>? <gülüyor> Abi üç kılası olmaya Hayır, daha... <gülüyor> da... Biber, ya üç kılası. lira daha düştü. Bir lira, bir lira, bak, bir lira daha düştü. Çek, çek, çek. Kameracı çek. Kameracı. Daha düştü. Yiyecek. Markette on milyon, markette on milyon, bizde üç buçuk milyon. Halk yiyorsun, halk. Bir lira daha düştü. Bir lira daha düştü. Gel, gel, abi, abi, abi, abi bu çocuklar nasıl çıkar? Ağabey, hepimiz geliyor. Ama onun çoğu var geçmiştir. Ağabey. Ağabey. Ağabey. Ağabey. Ağabey. Ağabey. Ağabey. Ağabey. Ağabey. Ağabey. Duyun bunu. Abi, al. abi alıyorsunuz. Bir almıyorsun abi. Bir milyon aldı, bir bir. Erik beş lira, erik beş lira. Bir aldı, bir, bir, bir, bir, bir. Anne, on Abi çekiyor bizi ya. Bomba, bomba, bomba. Ya ne bomba, bomba, rekle Abi han geleceğiz İşler nasıl? İşler bomboş. Nereden geliyorsun? Yaptığı Çekme, ne? Hangi kanan? Benim de çekin. Anam beni de ver. Tamam mı? Peynir alın. kardeşim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı Bu bazı çiğre her tarafa aynanların var ya, aynanların var ya, izlemiyordum, henüz buraya geldim. Allah büyüyo. Allah büyüyo. Allah büyüyo. Allah büyüyo. Baba alika bir şey. <gülüyor> Arkadaşım <Baba>, şey sana hangisini? Baba ben sana boya Allah da Allah Allah Allah Haydi Kaysi, Valatya, İlk Kaysi, Beş Liraya Kaysi. <gülüyor> Bizi de çekelim. Abi Malasya bu. Silivri Güzelce sebebi sensin. Karnı hoş geldin. Salla dünyanın uykusu gelsin. Silivri Güzelce Taci abi sebebi sensin sen. Gülmarla. Yani de zaman hoş bir de çeksene abi, devlet yapma olsun. Allah razı olsun Nasıl işler? Bu şükür hafta nasıl ha piyasa? Şükür, her şey güzel. Her şey güzel. Efendim, fiyatlar nasıl? Fiyatlar nasıl bu hafta? Bana soruyor. Ha şey güzel hocam. Hadi gel oğlum öşle. Hadi. Hadi gel.